Peki hocam biraz da hazır gıdalardaki tehlikeler hakkında konuşalım istiyorum. Ee, okul dönemi başladı biliyorsunuz, okullarda fast food e, çoğunlukla tüketiliyor. Anne babalara önerileriniz nelerdir? Anne babalar fast food konusunda deminki yere geliyoruz. Hı hı. Kantine uyarın diyeceğim ama kantin özerktir. Yani herhangi bir şekilde adamlar bayrak çekmiş gibi duruyorlar. Hı. Okul müdürü dahi kantine müdahale edemiyor. Hı. Dolayısıyla anne babalar bu konuda çocuklarına söyleyecekler ve evet. çocuklarının yanına onların yiyebileceği kaliteli gıdayı verecekler. Çocuğu kantine bırakırsanız kantinde olan ürün zaten belli. Evet. Bakanlık oranın hijyenine mi bakıyor. hijyen o kadar önemi yok. Hijyen dediğiniz şey biraz fayanslan hijyen yaparsınız. Mesele gıdanın kalitesi. Siz düttürüden bir tost koymuşsunuz her tarafı hijyen olsa ne olacak ki bu çocuk beslenemez. Benim kaç tane arkadaşımın çocuğu yoğun bakımlık oldu. Çünkü anneleri sürekli piliç yedirtiyordu, anneleri hiçbir şeye dikkat etmiyordu, çocuklar sürekli tostan, meyve suyu içiyorlardı. Sonunda bu çocuklar yoğun bakımlık oldular. Yani Olduğu ol, zaman ne demek beslenme. istediğimi anladı anneler, babalar. Ondan sonra bütün beslenme alışkanlıklarını değiştirdiler, çocukları da düzeldi. Dolayısıyla tahmin edileceğinden ağır bir tablo var. Bunun üstesinden gelecek olan kendileri. Çocuğa bazı şeyleri öğretecekler. Meyve suyu olarak çocuğun yanına küçük kutu meyve suyu veriyorlar. Küçük kutu meyve suyunu meyve suyuyla bir alakası yok. Onun yerine bir tane elma verin çocuğa, bir tane portakal verin. Orada kendisi soysun ya da nasıl yiyecekse. Yani posalı yiyeceklerden paylanır. Posalı hayranı, yiyecek evet. yemesi gerekiyor. Bütün evet. Bütününü yemesi gerekiyor.